Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün arkadaşlar efsane bir altıb ile karşınızdayım. Moderasyon bot versiyon 2. Bundan yaklaşık bir iki önce versiyon önce atmıştım. 700 kadar izlendi. Ee, belki gayet yeni hani ilk defa paylaştım bir altıbı. Ee, ben de bunu Wix'in paylaşmaya karar verdim. Orada şöyle bir şey diyeceğim. Ee, farklı bir evdeyim. Ee, ses kalitesi düşük olabilir. Yanlış yazabilirim bazı şeyleri. Kusura bakmayın diyorum arkadaşlar eee neyse hemen e, şeyimize geçelim nokta yardım diyor e, demiyoruz pardon nokta yardım diyoruz arkadaşlar eee jilleri göstermeyeceğim klasik oldu zaten benim alçapılarımda eee hemen moderasyon yazıyorum abi yazamadım eee <gülüyor> moderasyon yazıyorum kanka eee banlog var banla başlayalım banlog Et kurumun test e, başvurusu şişlenen ev neyse B'ye etkili rol Evet, şimdi domatesçiğimin bütün rol alıyorum zaten bir tane rolü varmış yazık e, Hemen şöyle Ban Domates dedim Ve belirtilmemiş sebebiyle banlamak istiyor musun dedi Eee Bir dakika sonra çıktı hemen hallettim Eee hemen Dedim ve Tomates, abimiz gidemedi Niye gidemedi çünkü abi Bir dakika Evet Dediğimiz zaman yazık oldu abimize Ve abimiz cimde gitti Hemen şimdi arkadaşlar hemen şimdi Ondan diyorum ee, bana açıldı Tamam şimdi gelecektir o geldi Evet bana açıldı hemen tekrardan yönetim verdim e, hatta rol al. Ee, rol al Et Domates Et yönetim dediğim zaman Domates kişisinden yönetim rolü başarıyla alındı ee, Hatta ve hatta Hatta ve hatta Şöyle bir şey daha olması gerekiyordu ee, Yok bu değil miydi Rol ver Rol ver Yok rol ceğer ne lan <gülüyor> Rol ver Niye hep bunu karıştırıyorum ya Hep bunu karıştırıyorum kanka Hemen abi Domates kullanıcısına başarıyla Yönetim rolü verirle Gördüğünüz gibi arkadaşlar Böyle güzel eğlenceli bir bot Yakında eğlence botu gidecek zaten AFK varmış AFK AFK seya AFK olmayacak çünkü AFK modu açık değil ee, Sayaç var Seya as var Mesela S A Aç dediğim zaman Eee S S A Ve Aleykümselam dedi arkadaşlar Evet e, tekrardan kick yetkili rolde varmış Hemen kick yetkili rol onunla aynı şekilde arkadaşlar Ekip yapıyorum Eee kick logo da aynı şekilde Chrome'un test mekanı yapıyoruz Eee kick Evet domates bu sefer sebebi yapalım sebebi de görün Ve gördüğünüz gibi S sebebiyle e, kalın yazısını göremediniz tam O yüzden e, bir dakika ben şöyle sebep e, böyle random atayım Ve gördüğünüz gibi bla bla bla, bla sebebiyle kicklemek istediğin misin dedim Evet dedim ve gördüğünüz gibi kullanıcı kicklendi Bununla ummanlık bir şey yok yani umla, umlanacak bir şey yok Dolayısıyla arkadaşlar ee, böyle bir şey yok. Şimdi tekrardan abi moderasyon yazıyorum. E, gördüğünüz gibi yuzdün info varmış. Büyük ihtimalle o açık değildir. Yuzdün info değil, aynen. Banafı e, ban sorgu ban sorgu ban, sor, ban sorgu. Aynen ban sorgu. Hemen şöyle abi ban domates ban domates ban sorgu yapacağım iki dakika ee, dedim ve gördüğünüz gibi kullanıcı da banlandı bansur dedim aldığınız domates kullanıcısının ID'sini aldım yapıştırdım ve ban e, nedeni bansurluğu yapacağım 2 de iki dakika yazacaktım neyse ee, böyle güzel eğlenceli bir bot benim e, ilk başta yaptığım gibi rolla roll ver rolla rol ver gibi yapabilirsiniz tabiki de e, tehlikeli yanları da var arkadaşlar mesela atıyorum e, deneme yetkili olan birisi e, o yetki mesela atıyorum e, bakalım mesela arkadaşlar rol hangi yetki varmış administer yönetici yetkisi varmış arkadaşlar şimdi yönetici yetkisi mesela atıyorum deneme modu yoturda de yönetici var tabii ki olmazsa var atıyorum var e, bir kullanıcı eğer Botun rolü admin şeyinden yüksekse admin verebilir. Dolayısıyla siz bunu yetkili rol e, şeklinde yapabilirsiniz. onunla nasıl yapacağınızı hemen göstereceğim. Ee bunu tek komutunda zaten örneği var arkadaşlar. E, böyle yapabilirsiniz. İsterseniz siz üst yetkili rol ayarla diye bir şey de açabilirsiniz. Üst yetkili rol ayarla diye bir şey de açabilirsiniz. Onun ee, şeyini yapabilirsiniz arkadaşlar Onun şeyini yapabilirsiniz Şimdi ee, Tekrardan yardım yazalım e, Engelleri de göstereceğim Reklam engel ee, Reklam engel Aç dediğim zaman Olmuyor Neyse önemli değil zaten de önemli Değil Const database const db yaptım Hemen Noda nokta diyere çalıştırabiliyoruz arkadaşlar Eee Domates gittin mi lan? Domates gittin mi? Aaa umban Banlanmış lan la. Umman dedik açmayı unuttuk Ara be umban şey dedik Açtık kanka Şöyle gel dedim ee, Link gözüktü neyse videodan sonra Sileceğim zaten ee, Gelirsin hemen 2 dakika Arkadaşlar ee, Bir reklam testi de yapalım tamam mı? Evet geldi Şimdi hemen üye veriyorum. Üyede yönetici var mı? Evrvan'da yönetici var mı? Ona bakalım hemen cecik. Evrvan'da yönetici yok. Üyede yönetici yok. Tamam. Şimdi abi hemen domates. Üye rolü verdik. Domates. Reklam yap. Dediğim zaman da arkadaşlar. Eee bekleyelim domatesciğimiz reklamını da. Yapsın. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar unkom mesaj dedi. Ee, bu büyük ihtimal abi discord.js sürümünün güncel olmasına kaynaklanıyor. Aynen güncel olmasından kaynaklanıyor. Ee, Npmi discord.js Evet 12.5.3 dedim abi. Ee, boş mesaj gönderemem diyor Ben anlayamadım bunu tam olarak da Hani boş mesajlıkta bir şey yok aslında abim. Ee, Topya'ya yeni reklamını yaptı yazık <gülüyor> Neyse Node.js nokta nokta dedim ee, Bir daha yap ee, Bir daha yap dedim arkadaşlar Bakalım bir daha yapsın Bu sefer de hata verecek mi? Eee yazıyor bakalım neler yazacakmış Bu seferde hata aynen Aynen aynen aynen aynen aynen Bu seferde hata veriyor Bu hatamız sebebine arkadaşlar yani Ben bir türlü çözemedim sen of under diyor orayı hallederiz Gerek yok 1167. stre hemen bakalım ee, Dediğim gibi arkadaşlar yani bu güzel bir altyapı ee, sizde bu altyapıyı alabilirsiniz sunucunuza yönetim e, yapabilirsiniz yönetim modumu da tavsiye ederim ayrıca yönetim modu da var kanalla paylaşmıştım zaten şu anda çıkmıştır abi şu anda çıkmıştır ııı ee, ilk altından giderek videoya ulaşabilirsiniz ee, arkadaşlar altyapı ııı e, açıklamadan verdiğim Chrome kode sunucusuna geldiğinizde emoji tıklayarak kayıt olacaksınız ablandan buradan abone rolü nasıl alınır okuyup abone rolü almak arkadaşlar ee, şu şekilde tam ekran SS atacaksınız Son video like diyor ama Zorunlu değil isteyen atar isteyen Atmaz arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, böyle şekilde Saat gözükecek şekilde SS atacaksınız Ondan yetkililer böyle rolünüzü Verdiğinde altyapılar kanalından Altyapı alabileceksiniz arkadaşlar. Neyse ben nafoslu uzatmayayım Daha edit yapacağım ya Görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın ve bay bay